Merhaba Güreş Türkiye noktana severler ben Buğra Gür yanımda Yiğit Üstüm var ve hepiniz Güreş Türkiye 2020 Silem Ödül Töreni'ne hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Merhaba Yiğit'cim sana da nasılsın öncelikle? Allah'a şükür diyelim abi evde devam ediyoruz sen değilsindir umarım. Ben de çok şükür iyiyim. 2020'yi bitirdik mi? <gülüyor> Allah evet, yani yeni bir şey görmeyeceksek şurada bir gün kaldı. Evet, evet bir gün kaldı hatta yayınlandığı gece gün itibariyle saatler kaldı diyebiliriz. Evet, artık yeni yılın hayırlı olmasını dileyelim. İnşallah hayırlısı olur ve biz Silem Ödül Töreni'nde YouTube ve Twitter takipçilerimize Güreş Türkiye'de sene sonlanırken hashtag'iyle yılın enlerini oylattık sevgili Yiğit. Ee, o zaman hemen ilk anketimize geçelim. Tabii geçelim. Ee, NXT'den başlayalım. En yani aşağıdan başlayalım. Yukarılara doğru devam edelim. Tamam. 2020 yılının en iyi NXT maçını sormuşuz. %75'le Finn Balor Kyle orelli arasındaki NXT TakeOver 31'de yapılan, maç açık ara birinci seçilmiş, ne diyorsun sen bu maçı beğendin mi? Ya da diğer seçenekler arasında, Voltur Dragunov NXT UK 116'daki, ya da Unspreaded Imperium World Politics 20'deki ya da diğer maçlar hakkında ekstra belirtmen gereken bir şey var mı? Öncelikle şaşırdım açıkçası e, cevabı duyunca ben aslında cevabım Walter Drogonov'un maçı olmasını bekliyordum. Bir e, gayet de sert bir maç oldu. Evet, hatta Beş Yıldız almış bir maç. Yani Torelli, e, Balor maçı da gayet iyiydi bence ama bilemiyorum. İzleyiciler biraz fanboyluk mı yaptık desem, yoksa NXT UK izlememelerinden kaynaklı mı desem bilemedim. Açık maç. Olabilir, olabilir. Katılıyorum. Eee YouTube'da 700 civarında bir oy kullanılmış bu maça diğer anketlere nazaran daha az bir oy kullanımı var NXT olması müessesebiyle eee ve birinci seçilen maç bu. Kutluyoruz. Bizim görüşümüz benim de aynı şekilde Walter Dragon o maçı NXT UK'deki sen de öyle. YouTube'da bu konuda YouTube takipçilerimizin tersini düşünüyoruz galiba. Evet. <gülüyor> ee, o zaman diğer ödülümüze geçelim. 2020 yılının en iyi NXT debutunu sormuş. Karyn Cross yüzde 66 ile, Timothy Thatcher'ı geçmiş, Santos Escobar geçmiş, Pat McAfee geçmiş. Ne diyorsun sevgili e, Güreş Türkiye evet. halkı Kerin Cross'u seçmiş. Yani diğer adaylar Kerin Cross'a göre yine gayet iyisindir ama Kerin Cross'un seviyesi bayağı bir yukarıda olduğu için. Evet. E, o yüzden bence de çok belli bir oylama olmuş yani. yani burada Zaten, hani burada Cross'ın her üç şeyleri toplasak yani iki aday koysa ya yani yine de Kerin Cross kazanır diyen. Yani. Çünkü çok Büyük başladı NXT'de. Yani Ve şu anda da acaba, peşi. aynen öyle, şu anda da acaba Ana Kemer'e oynar mı diyoruz? Yani onu da zaman gösterecek diyelim ama yine tabii ki bir yerden sonra rotası Ana Kemer olacaktır. Aynen öyle. Bu NXT New Year's Evil showunda da, yanılmıyorsam 6 Ocak'taki showda da Karen Cross'un Damien Pyrest'la olan bir mücadelesi var. Ve evet. evet. Scarlet gibi bir afetle de büyük bir işbirliği içinde Karen Cross. Bu ödülde de oyum Karen Cross'aydı. 166 ile Santos Esco 117 kalan Santos Escobara büyük bir fark atan Karen Cross'taydı benim oyumda. Evet. 2020 yılının en iyi en kadın güreşçisini sormuşuz. Ee, Ilshiray, Rhea Rapley, Shard Flair, Shots Black Kendiç arasında geçen oylamayı %63 ile Shard Flair kazanmış. Sen e, YouTube halkıyla aynı fikirde misin? Öncelikle Shard, bunu sormak istiyorum. Kazanmışsın yoksa ben mi yanlış duydum? Shard. E, yılın en, en iyi NXT kadın güreşçisi olmuş Yok. YouTube e, e, oylaması. Biraz skandal olmuş bu. E, bunu... <gülüyor> Ben bunu yine izleyicilerin Iyoshiray'ı yi izlememesinden kaynaklanmıştım. Bu arada, arada Iyoshiray üçüncü olmuş %14 ile Bey Rap değil Yok. E, %16 ile ikinci olmuş. Abi bence Iyoshiray'ı bayağı bir küçümsemişler. Hı hı. E, kemer'i yani kimin taşıdığını unutmuşlar ki Charlotte'u da Ria Rap Lee'de yenen kişiyi unutmuşlar. Hı hı. Ben birazcık bilmemez diye bağlıyorum ama hani NXI çok daha iyi için. Evet. hani Walter Drogonov sonucundan çok beni bu şaşırttı açıkçası. Hele ki İrakçının üçüncü olması daha büyük bir bence. Shope. nereden tanınıyor acaba? Herhalde. Yani e, Defile çekim. Defile, ya da defile çekimlerinden. Yani resime ya da yani Charlotte'un karşısındaydı. Yani o yüzden bu. Bu ödülümüzde böyleydi. Bu ödülde 774 tane takipçimiz oy kullanmış. Ee, Giriş Türkiye'de sene sonlanırken anketlerinde yani slm ödüllerinde eneksinin son karması olan en iyi eneksi takımını sormuşuz. Andes Pütit, Ira yüzde yetmiş ile Imperium Brezengo, Onaylı Orjan ve Dene Bracha fark atmış ve çok büyük bir yüzde ile çok büyük bir kesimin oyuyla ödülü almayı başarmış. Andes spirit İra seneye herhalde damga vuran takım sevgili Yiğit. Yani yine e, cevabı belli olan e, sorulardan biriydi bence. Zaten hmm. kurulduğundan itibaren yani hep zirvede olan bir takımdı kendileri. Yani Imperium gibi bir takımın varlığı bile onlara engel olmadıysa yani daha da onları durduramazlar diye düşünüyorum. Evet, ben de aynı fikirdeyim. Diğer ödülümüze geçelim. 2020 yılının en iyi SmackDown güreşçisini sormuşuz. Bunu e, YouTube'da sorarken en iyi kalıbıyla sorduk. Twitter'da 2020 yılının SmackDown güreşçisi diye sormuştuk. E, Roman %79 %79'la tam 2000 kişinin oy kullandığı ankette <gülüyor> açık ara <gülüyor> açık ara. Fasha Banks, Jay Uso, Bray White ve Bailey'ye fark atarak kazanmış ödülü tebrik ediyoruz. Sevgili Roman Reigns'i %79 2000 insanın 1800 oyunu almak demek. Helali hoş olsun. Daha mı fazla 1900 mü? %80 800 1600 özür dilerim. 1600 oyunu kişinin oyunu alarak Bree White %13'te kalmış ve büyük bir fark açmış. Ee, ne dersin? Yani aslında yılın neredeyse yarısını yani evde geçirmiş birisinin yani <gülüyor> böyle bir boy farkı alması yine beni bir şaşırttı aslında. Çünkü SmackDown'da bildiğimiz gibi Taşapenk ve... Çok... Evet, iyi. evet. Ben burada oyumu yani... kime kullandım, söyleyeyim mi? Kime? Kesin belli. E, yemin ediyorum. <gülüyor> Ama doğru yani, ya, mantıklı beyim. sonuçta, kadın yani o kadar kemer taşıdı, işte mücadelededir, şu dur budur, yani dediğim gibi neredeyse yılın yarısında olmayan Roman Reigns yani öyle bir görüdeniş yaptı ki, öyle bir yani bar koydu ki direkt yine en üstte olduğunu kanıtladı, tabii, tabii, yani tabii. yine o SmackDown'ın kalitesini bize sundu yani, Yıl belki de bunu belki de bunu biraz SmackDown'daki top star eksikliğinden kaynaklanıyor Tabii. olabilir yani. Çünkü ben de hani en SmackDown güreşini düşününce hani aklıma Sasha Banks ve Bayley geliyor. Yani Bayley geliyor. Ben bak AJ Styles da SmackDown'daydı. Ama o hani ama, mid card'a yani, takıldı. Biraz yani mid card yani, evet. takıldı yani. Evet, evet, evet, evet. Çok doğru. Yani işte Çok burada doğru. yani burada işte Brave White diyemiyorsam işte onun yenilgileri olsun. İşte Braun Strowman diyemiyorsam onun biraz sönük kalmış e, şampiyonluğu olsun. Yani böyle sebepler var ki Roman Reigns burayı yani döndüğü gibi yani yeniden tahtını almış diyelim. Evet, evet. Bir de yani heel oldu. Paul Heyman'la işbirliği yaptı. Ya, e, diğerlerini yani mangalda kül bırakmadı açıkçası. Ben Beli diyorum, beli yüzde bir almış, <gülüyor> ya yüz kişide bir kişi beli demiş, o yüz kişiden bir benim. Ama e, yani neden de Roman Reigns demiyorum açıkçası, çünkü aynı ile senin yorumlarına katılıyorum. Aynıyle senin yorumlarına katılıyorum. E, SmackDown'un 2020 yılının en iyi güreşçisi ödülü Roman Reigns'e gitti, e, sevgili e, Yiğit. O zaman diğer ödüle geçelim. Raw'ın 2020 yılında en iyi güreşçisi ödülünü YouTube halkı 2000 oy kullanarak Drew McIntyre %47'de birinci olmuş. İkinci Rand Orton %36'da kalarak çok büyük bir farkla olmasa da küçük bir farkla kaybetmiş. Diğer e, rakipler AJ Styles %5, Asuka %2, yüzde %11 ile sıralamayı paylaştılar. Sevgili Yiğit, sen ne diyorsun? Doomhammer öyle bir ambargo Daha, koydu ki Rendort gibi bir adamı 10 puan. Anlıyor yani geri... Aslında ambargoyu kırmaya çok yaklaşmıştır Rendort'un ki bize öyle de gösteriyor da ama işte üst üstte Doomhammer'dan evet. sonradan kemeri tekrar alması yani sonra tekrar kaybetmesi iyice baltalamış oldu aslında Rendort'un. Yani çünkü evet, Orton, orada hani, orada ben gidip, ben bu Feyood'un galibiyim dedi Drew McIntyre aslında. Evet evet yani kesin bir zafer koydu. Yani Randy Orton aslında hani yine bir legend killer olarak geliyordu hepimizi çok heyecanlandırmıştı. Ama Hı -hı. Drew McIntyre yani kolay pes etmedi diyelim. Yani yüzde 49 oy yani bence yani Orton'la arasında geçmesini bekliyordum ama hani hani bir kesin Hı -hı. olarak. Evet evet. %56'ya evet. %44 görmesini isterdim yani. yani ya adam neredeyse ya %47 şampiyon. %11. Aynen öyle. Yılın en iyi raw güreşçisi de ödülü de Drew McIntyre'a geçti. Senin oyun neydi? ben de Drew McIntyre dedim yani. Evet ilk üçü Drew McIntyre lider, Rand Orton ikinci %36'yla Seth Rollins üçüncü yüzde on birle bitirdi. Bu da 2020 yılında Güreş Türkiye'ye not olarak düşen bir başka mücadele oldu. Hı hı. Güreş Türkiye'de 2020 yılının en iyi maçını sorduk, WWE mücadelesini sorduk. 1800 oy kullanıldı. Evet, sıkı dur. Hı. AJ Styles, Undertaker, WrestleMania 36'daki o efsane maç yüzde 47 ile birinci seçildi. İkinci de Edge, Randy Orton. Backlash'teki mücadele 2020 yılının en iyi ikinci mücadele müsabakası oldu. Diğer maçlar, Dominic Mysterio, Seth Rollins, mücadele yüzde 13'te. Üçüncü, Bray Wyatt, John Cena, Russell 36'taki maçlar yüzde 10'da. Dördüncü, AJ Styles, Daniel Bryan, SmackDown, 1086. bölümdeki mücadele ise iki, beşinci olarak yüzde 2 ile adını listeye yazdırdı. Ne diyorsun, WWE'de 2020 yılının en iyi mücadelesi AJ Styles, Undertaker, Russell, M36. Yani 2020 için aslında WWE içindeki en iyi maçlara baktığımızda sinematik maçlar direkt e, yani normal maçların önüne geçmiş oluyor. Çünkü yani adı üstünde sinematik ve farklı sinematik bir yanı var. Yani bence kesinlikle e, aynı kefeye koyulmaması gerekiyor. Ki WWE'de kendi listesindeydi sanırım. En iyi maçlar sitesinde Boyard maçını birinci sıraya koymuştu. Yani ring içinde gerçekleşen iyi olan maçları arkaya atmışlardı. Yani bence yani bu Boyard maçı artık biraz abartıldı gibi yani hani her şeyde birinci sıraya konmasından dolayı. Yani bu listede sanırım bir tek o Daniel Bryan vs. Styles maçı ...ring içindeydi, doğru muyum? Yoksa başka maç var mıydı? Ne için? Sinematik evet. olarak mı? Yok, ring içinde bir tek AJ e. Styles St. ve İbrahim maçım vardı? Onu sormuş. Ejort'un, Backpage'teki... Haa, ama o da... Dominic Mysterious Retroless, Dominic evet. Mysterious Retroless SummerSlam'daki maç da var. İçin. Gerçi Bray Wyatt John Cena maçı da biraz ring içindeydi ama ne kadar ringici olarak tartışırsını yani, bilmiyorum. Yani pek sayamayız yani. Sayamayız ama Dominik Mysterio Settrol'ün ring için evet. Ya O maçında biraz hani isminden dolayı hani Dominik Mysterio'nun ilk maçıydı sanırsam. Abi Seyut büyüktü, büyüktü zaten. Evet. Yani evut biraz isminden ya. dolayı oy aldığını düşünüyorum ben. Hı hı. Yani yorumlarım bu kadar, yani keşke seyircisiz... biraz daha ringçi maçlar öne çıksaydı çünkü altta kalır bir yanları yok bence. Yoktu, yoktu ama şu açıdan WWE'yi tebrik etmek gerekir, seyircisiz mücadeleleri sinematik maçlarla evet. doldurmayı başardılar. Ya burada biraz tecrübe ön plana çıktı, WWE'nin prodüksiyon zekası, işte senarist zekası, tecrübesi yani, yani. yani çok yani business olduklarını bize kanıtladıkları için buradan teşekkür ediyorum. Yani Aynen. bizi bizi bazı sonuçlarla üstelerde yani keşke olmasaydı diyelim bazı sonuçlar. Evet. Twitter'da da aynı e, ödül oylandı. 2020 yılının en iyi WWE maçı Twitter'da yüzde 38 ile Edge Orton bekleştik mücadele seçildi. E, i̇kinci ay AJ Styles Sandro tekrar oldu. Ne diyorsun Twitter halkı biraz daha Olaya duygusal yaklaşmış. Evet Twitter halkı evet. Gerçekten yani, o zamanki hikayenin son maçı olanı seçmişler. E, zaten maç en iyi güreş maçı olarak e, tanıtılıyordu. Reklam öyle yapılıyordu. Hı hı. Yani, zaten onu da iyice kanıtlamışlardı. Yani. Ama en iyisi miydi? Yani, değildi ama zirveye oynardı. yani. Aynen i̇şte, öyle. Maçtaki yani ring içi olsun maçtaki göndermeler olsun yani Twitter halkından farklı bir cevap gelmesi beni sevindirdi açıkçası. Evet, bu konuda Twitter halkıyla YouTube halkının taban tabana zıt düşündüğü bir sürü anket oldu. Bunu da söyleyelim seyircilerimize. O zaman diğer ödüle geçelim. 2020 yılının WWE feyudunu sormuşuz. 2000 oy kullanılmış. Randor's'un Edge %46 ile Birinci... Seth Rollins, Rey Mysterio, %28'e. İkinci, Roman Reigns, Jeyusso, %14'le. Üçüncü olmuş. YouTube'da kullanılan 22, 22 diyorum. 2000 oyun neticesinde Randorth'un Ece ödül gitmiş. Ne diyorsun? %50'ye yakın bir oy, 2000 kişi tarafından verilmiş. Çok büyük, çok büyük rakamlar. Yani şu an Türk güreşinin nabzı. Neredeyse nabzı yani. Neredeyse değil. Hatta nabzı, eee plan dortun edge yılın feodu mu sana göre. Yani isim olarak baktığımız zaman bu yıl o iki ismin yanına yaklaşan başka feod yoktu bence. Zaten yani en akılda kalan feod bence yani. İşte hani bu feoddan başka aklıma bir tek e, biraz yakın zamanda olan Sasha Banks Beylü feodu geliyor. Evet. Yani onun zaman ya yani onun ondan dışında düşündüğüm zaman da öyle aklıma pek de bir feod gelmiyor zaten. Yani WWD başlarda gelmiyor. çok bocalamıştı çünkü, bunun da etkisi ha. var bence. Yani hakettiler diyeyim, gerçekten çok iyi işlemişlerdi. Birazcık PG'nin de dışına çıkmışlardı işte, kafaya darbeler olsun, sakatlıklar falan filan. Ha, i̇şte Batfinex'in RKO ya. yemesi, yani ha. zaten Fiyat başladığından beri e, seyircilerden yani yorumlarda işte reddit'te olsun, forumlarda olsun görüyordum işte hani bir gün bad phoenix gelecek arkeo yiyecek diye. Yani seyircilerin istediği gibi oldu. Yani sonu biraz üzücü oldu. Edge e, son maçta sakatlandı. Onun dışında bence yani yılın feodu yani direkt. Daha da söylenecek bir şey bulamadım. Katılıyorum. Ben de yılın feodunun Randoord'un Edge olduğunu düşünüyorum. Belki araya plase olarak da ikinci sıraya ödül almaya hak et, hak edememiş ama ikinci sıraya yükselmiş. Setroni'nin seyristeydi çok sürükleyici bir filmdi. Eee Ace Stars güzel bir çekişmeydi ama ona Laks, tam bir fırsat diyemeyiz. Evet. Ya yani ona tam bir fırsat diyemeyiz. Rome Race da çok güzeldi. Buraya yerleşmiş. Bailey Sasha efendim. E, sert diyelim yani. Aile çok, mevzuları olsun. Çok çok Manchester çok. Olsun ki iki, yani Reimisteria'nın olarak kendi ailesi girdi J.S.O. Romo kuzen kuzen'e girdi. Yani o daha da büyük bir aile, daha da büyük bir duygu aslına baktığın zaman. Evet. Ya, o ee, Feud'un zaten herkes hikaye anlatımını beğeniyor. Zaten Feud çok konuşuluyorsa odur yani sebep. Aynen öyle. Twitter halkı da %62 ile seçmiş. Ee, Randor'tun, Eji 80 kişi oy kullanmış Twitter'da. Davidovin'in en iyi fayolunda. Oy kullanan tüm takipçilerimize teşekkür ediyoruz. Twitter'da, YouTube bu konuda aynı fikirdeymiş. Diğer bir ankete geçiyorum. Hı hı. Ee, diğer bir ödülümüz de 1000 oyla kazanan 2020 yılının Davidovi takımı olmaya hak eden %48 ile The New Day New Day, New Day, New Day Sener'dir. İşte new Day yıllardır. Adeta, adeta ambargo koydular. İkinci sırada Street Profits %21 ile %19'u çok küçük bir farkla e, Morrison Miz de kalmış. Orada çok büyük bir çekişim olmuş. Golden Roll Models %5. Nakamura Cesaro %7'yi de kalarak dördüncü ve beşinciyle paylaşmışlar. Sevgili Yiğit, New Day, New Day, New Day. Yani bunun sebebi aslında bu yıl tak yani tekliğim kısmında yani tekliğim divizyonda acayip bir kıtlık vardı. Hı hı. Bunu işte Cesaro Nakamura gibi takımlarla birazcık çözmeye çalıştılar ama yani pek hala bir, takviyeler o, devam ediyor. Day'den Hardy, Kemiri, gibi. Yani New Day'den kemer almışlardı hatırlıyorum ama hı hı. yani kemer saltanatları hakkında yani, hat, yani hatırlamıyorum bile. Hiç akılda kalıcı olamadılar. O o yani, tüm bunlara rağmen, evet. Ödül onlara gitti. Twitter yani, halkında da, hı hı söyle. Biraz başarılar değil de isimler kazan diyelim tek. <gülüyor> Twitter halkı değişik yapmış ve ödül street profitsin olmalı demiş. Yüzde yani yani onlarda zaten diğer brandın şampiyonlarıydı. Onların da aynı şekilde yani divizyondaki kıtlıktan ondan da, onlar da etkilendi. Yani aynı şeyleri dememe gerek yok yani yine kıtlıktan dolayı. Yani evet. Davut Birliği bu yıl zaten çok fazla takımları dağıttı. Yani saymaya gerek yok yani. En az sekiz takım dağıttıklarını hatırlıyorum ben. Yani kadınlar da dahil olmak üzere tabii Evet takımlar kemeri ödülleri kemeri diyorum. takımlar ödülleri de böyleydi ee, yılın WWE çaylağını sorduk 1800 takipçimiz oy kullandı youtube'da riddle %57 ile china basler'a retribution'a bianca blair'a fark atarak %57 ile 1700 insan oy kullandı ankette ödülü almayı başardı sence yılın çaylağı riddle mı sevgili ee, Ufak bir bir şey sorayım önce. Dominik Mysterio e, oylarda var mıydı? Seçenekler. Oylarda yoktu. Ee, olmama sebebini biz biraz daha e, galiba seneye daha çok izleriz diye almamıştık. Fakat Aralık, Kasım sonu, Aralık başı yaptığımız Anketlerde hani Dominic Mysterio'nun bu kadar çok görünmez bir karaktere gürüneceğini tahmin etmemişiz galiba. Evet aslında çok hızlı giriş yapmıştı ama işte o girdikleri fiyattan dolayı yine arka plana çekildiler. Yani şu anda öyleler zaten. Senaryo bulamadıkları için şovlara çıkmıyorlar. Aynen çok evet, mümkün. Gerçekten hani Riddel, bu kadar... Bursak. Efendim? AJ Styles'ın Riddle'dan bahsediyorum şu an. Hı hı. Riddle e, çok hızlı bir giriş yapmıştı. Debut haberleri çıkmıştı zaten. Öyle de oldu zaten yaptı debutunu. E, Stars'ı şampiyonluk seremonisini böyle EC Stars'ı yapmıştı. Yani sonra bu taciz olayları falan, yani öyle şeylerden etkilendiğini düşünüyorum. Riddle karısını aldattığını evet, yani, öyle bir çamura atılmıştı. atılmıştı. Evet. Sen evet. demişti. <Gülüyor> ya hı. Yani ben WWE'nin Noize'den Riddle'ı biraz geri planını çektiğini düşünüyorum. Ya onun dışında bilemiyorum yani iniş, yani inişli çıkışlıydı. ki diğer adaylar da öyle. Yani hele ki Shaina Beysler. <Gülüyor> yani elimination chamber maçında beş kadını eleyip <Gülüyor> resime ya da rol yani kaybetmesi. Yani bu yıl çaylaklar için bence Kötü bir yıl oldu. Seyircisizlikten onlar da etkilendi. Yani öyle diyelim. Seyircisizlik çaylaklara vurdu yani. Seyircisizlik çaylaklara vurdu. Katılıyorum bu konuda. Ben de Matt Riddle'ın yılın en iyi ya da yılın çayla olduğu konusunda en fikirim. Twitter halkı da yüzde 40'la Riddle'ı seçmiş. O zaman diğer oylamaya geçiyorum. E, yılın en iyi geri dönüşü ödülü 3.000 oy kullanılmış. Bunu, bunu tartışmaya gerek yok bence. Yani edge yani. E, %42 ile Edge ikinci sırada. <gülüyor> %51 ile Roman Reigns, Lider <gülüyor> ve Morrison %3'te Sami Zayn, %2'de MVP, %1'de kalmış. Katılmıyorum, böyle bir e, rezalet, böyle bir saçmalık olamaz. Ee, 2000 yani, yani 900 yani 3000 3000 oy kullanmış ben çoğu arkadaşlar yani... <gülüyor> e, yeni güreş izleyicisi olduğunu ve Ece'nin ne kadar büyük bir isim oldu yani olduğunu bilmediklerini düşünüyorum yani kusura bakmasınlar yani şimdi, şimdi 3000 oyun yüzde 42'si de Ece e gitmiş yani yenildik ama ezilmedik yine de yani kesin üstüne almış yani 52 yine yüzde onluk bir fark var arada. Yüzde aynen öyle. Yüzde elli bir, elli iki Romu Neyse, Biraz... ben, benim senin içi rahatlatacak bir şey söyleyeyim. <gülüyor> ee, Twitter'daki ankette yüzde altmış üçlü Edge seçilmiş. Evet. 80 takipçimiz evet. oy kullanmış Twitter'da. Ee, Edge'i seçenlere teşekkür ediyorum Twitter'dakilere. Doğru karar arkadaşlar. Evet, bizim ödülümüz tabii çoğunluk olmasından mütevellit. <gülüyor> 3000 bin oy kullanılan Güreş Türkiye YouTube anketinde Romerace'e gidiyor. Edge sence yılın en iyi dönüşünü yaptı. 10 sene sonra geri döndü sevgili Yiğit. Ki, ee, dar yalanlamadan sonra evet. e, acayip inanılmaz bir geri dönüş yapmıştı. Hele ki e, hemen Royal Rumble'dan girdiği, sonuna girdiği feyud da zaten Randy Orton feyodu, yılın feyodu seçti. Yani, kelimeler yani yetmiyor arkadaşlar. Evet, greatest e, ever. Evet maç yani böyle bir e, hani title'la maç çıkarabilmek de her yiğidin harcı değildir. Tabii ben ki. de edge olarak düşünüyorum. Ama neden Roman Reigns demiyorum? Ya, hayat kariyerindeki ha, Çok izi... büyük fark var şimdi aralarında Tek yani. Tabii tabii çok tüken... büyük fark var. Ama yani biri yıllarını geçerken yerinde... biri sadece bu zamanın adamı yani. Teknik kariyerindeki ilk yıl oluşu Paul Eman gibi canavar bir adamla birlikte Romu Reis'i çok sesli bir hale getirdi. Neden de demiyorum. Oylamamız ve Tabii ödülümüz e, Romu Reis'e gitti. Bir diğer ödül 2020 yılının en çok gelişme gösteren ismi 2100 Güreş Türkiye takipçisi oy kullandı. Murphy %71 ile Ödülü kazandı. Cately %18'de kalarak ikinci oldu. Sevgili Yiğit, senin görüşlerin neler? Yani yine birazcık ana kadro etkisi olmuş burada. Cately e, bu yıl ilk kemerini kazandı. NXT North Amerika şampiyonluğu. Ondan sonra Edim kolu inip çift kemer de yapmıştı NXT'de ama işte sonuna ana kadro macerası falan filan derken yani burada Ana Kadro'da olduğu için, e, Setrolinsian'ın yanında olduğu için biraz göze çarpan Murphy kazanmış. Yani hmm. tabii ki küçük bir aday değil ama ben birazcık Catelyn'in hani de olduğu için birazcık hakkını yendiğini düşünüyorum açıkçası. Sonuçta yani çifte kemer yapmış bir isim. Evet. Bu arada Twitter'da da Catelyn'in 2. olmuş Murphy e, ödülü kazanmış. Yani dediğim gibi Murphy'nin setronis yanında dolaşmasından dolayı kaynaklandığını düşünüyorum. Evet ben de e, Cately'ye çok hak veriyorum. Ama Cately'nin kariyerinde şöyle de bir çizik var. Adam tam almış, götürmüş yürüyorken Vince geri yolladı. Vince ee, etkisi, şey etkisiyle Murphy'nin de liderli. Yani bu arada bir şey söyleyeyim, hani, hani belki şey gibi anlaşılabilir, hani ben Buddy Murphy gerçekten çok sevdiğim bir güreşçi. 2019 <gülüyor> yılında da hani gayet iyi maçları var bu arada, özellikle Robo'nun race maçını açıp izleyin arkadaşlar. YouTube'da da var ve Alister Black maçları. Ben 2020'nin Murphy'nin yılı olacağını düşünüyordum ama Seth yanında biraz arka planda kaldı. Seth Rollins'e ihanet ettikten sonra tek kemer almasını istiyordum ama kendisi bir kız aldı. Yani böylesi kısmetmiş. Böylesi kısmetmiş. Ben de katılıyorum. Ee, ve diğer ödüle geçiyorum. Yılın e, en en iyi WWE şovunu sormuşuz. Royal Rumble 1600 kişi oy kullanmış. Royal Rumble %67 ile lider. Ne diyorsun? Russell yüzde %36 ile %36 diyorum. %19'da Russell May 36 ikinci olmuş. Uzun yıllar sonra yılın en iyi şovu olarak sene oylamasında Russell seçmedik. Bunda da tabii ki e, evet. seyircisiz şovların çok büyük bir etkisi var. Ya Sanırım WWE'nin ilk seyircisiz yaptığı perfume Gilles May'a in olmuştu. İnsanların hani, bir yabancılık çekmesi, bir seyircisizlik çekmesinin büyük bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Yani öyle bir etki etmiş ki yani sinematik maçlar bile kurtaramamış yani ki bunda ana kemer maçlarının e, çok sönük olması kadınlarda da öyleydi yanlış hatırlamıyorsam. Tabii. Yani ring için ringdeki maçların sönük geçmesi yani bence bunun büyük bir sebebi. Yani Kiroil Rumble'da işte dediğimiz gibi ecin dönüşü. Yani bence yani ben ilk başta hani Brock Lesnar'ın 13 kişiyi arda arda elemesinden şikayet etmiştim ama yani Drew McIntyre geldikten sonra çok öyle bir kalite çıktı ki yani anlatamam gerçekten çok iyiydi. Katılıyorum. Ee, yılın en iyi WWE show'u Twitter'da da 88 kullanıcımızın oyuyla Royal Rumble seçilmiş. Ee, o zaman diğer ödüle geçiyorum. 2020 yılının hak ettiği değeri verilmeyen yani Underrated tabirini kullandığımız güreşçisi kim demişiz? 1500 oy kullanılmış YouTube'da. Aleister Black 151 ile en yakın rakibi Shin Shikha Nakamura'yı %20'de bırakarak fark atmış ve Aleister Black demiş ki buraların ağası benim. Yılın en hak ettiği değer görmeyen verilmeyen güreşçisi benim demiş. Ricochet'i, Robert Root'u, Drev Gulak'ı ve ikinci olan Nakamura'yı sonda bırakarak e, Aleister Black sence yılın underrated'ı mı sevgili e, yiğit? Evet, WWE'nin yani, yani çok temiz acıdığı bir isim oldu kendisi ki artık kendisini ekranlarda da göremiyoruz. E, Karısını kovdukları için şu an bir ceza gibi ekranı çıkarmıyorlar diyorlar Tabii, bir, bir John Morrison'ın yaşadığı sendromu yaşıyor galiba. Yani, Melina gittikten sonra John Morrison da ayrılmıştır şirketten. Zelina Vega ismiyle bildiğimiz güreşçide yani e, sevgili Aleister Black'in hanımı ya da partneri ya da eşi ya da nişanlısı e, 2020 yılı içinde WWE'den ayrıldı ve bu da Aleister Black'in arka plana atılmasından bir şekilde bir arka alan olayı yaşamasına neden oldu? Sevgili Yiğit. Yani bunun tabii ne kadar gerçek olduğunu bilemeyiz ama yani bunu hani kafadan üretmek mantıklı çünkü. Zaten Alister Blake sürekli aşağı çekiliyordu. Ya yani başında da işte rakipleri squashlayarak geliyordu ama yani o da pek etki etmedi diyelim. Ya yani 2019'da Killer görünce yani çoğu isim de bana katılacaktır bence. Yani herkes bir mitra kemeri alıp hani oradan yürümesini bekliyordu ama öyle olmadı yani. Yani ki Alister Blake'i yani Burak Mezner'ın karşısına koymayı bile düşünüyorlardı yani, öyle bir düşüş oldu kendisi için. Tabii olur mu olmaz mı diye tartışılıyordu. Twitter halkı da Aleister Black'i yılın Underrated'ı seçmiş, Twitter'da da 45 oy kullanmış ve %37 ile Aleister Black e, en Underrated isim mi diyeyim, en hak ettiği değer verilmeyen yüreşçi seçilmiş. Bir diğer ödülümüzde 1600 oy kullanarak yılın overrated'ını sormuşuz 2020 yılı için. Cem <gülüyor> Bora YouTube. Ork'tan, ork'tan cevap geliyor. YouTube bombası geliyor sevgili Yiğit. Ben merak ettim şimdi. Y yüzde %62 ile en yakın rakibi Otis'i da bırakan Drew McIntyre yılın overrated'ı seçildi YouTube'dan. Allah Allah. Diyorsun. Çok ilginç. Evet. evet. Ya aslında bir nebze anlayabilirim. Yani Rendert'ın fevzine kadar bence gayet iyi gidiyordu. Yani biraz sırt densemiş olmuştu o Ya yani oradan sonra bir momentum öldü. Yani, mo yani açıkçası iki isminde momentum öldü bence. Bunun büyük bir e etkisi var. Ki yani Rendert'ın kemeri geri aldığı için de yani yine bombalanmaya tutulan isim olmuş kendisi. Yani biraz yani, haksızlar diyemeyeceğim açıkçası ama ben Otis'e böyle büyük bir fark atmasını beklemezdim açıkçası Drew McIntyre'ın. Evet Otis e, Twitter'da e, yılın overrated olarak yüzde 61 ile 65 kişinin oyuyla seçilmiş ama YouTube anketimizde Drew McIntyre yüzde 62 ile seçilmiş yani adeta şıklar değişmiş sadece oy oranlara aynı kalmış. <gülüyor> yılın overrated'ı Youtube'da Drew McIntyre Twitter'da Otis olmuş, benim overrated'ım Otis, yani Drew McIntyre demek açıkçası beni üzer. Yani. yani adamın sonuçta o kadar iyi yürüttüğü şeyler varken yani, yani 1-2 ay için tüm emeklerini çöpe atmak bence büyük bir haksızlık olur. Evet yüzde 5te kalmış. Karen Cross %5'de kalmış. yüzde Blanchard %2'de kalmış. Yılın overrated anketinde 1600 takipimiz oy kullanmış. %62. Drew McIntyre YouTube halkının öngördüğü oysa odur. Ee, ama bizim, benim özellikle Yiğit de aynı fikirde Otis, e, bize göre yılın underrated'ı diğer ödüle geçiyorum. Sevgili Yiğit 2020 yılının şok edici anı Otis'in Money in the Bank çantası kazanması, Big E'nin Draft ile New Day'den ayrılması, Mustafa Ali'nin Retribution'a lideri çıkması, Aval'ın çifte şampiyon olması, 2020 yılın şok edici anları arasında Roman Reigns'in Heyman ile işbirliği yapmasına yetişememiş, tam %75 oy alarak Roman Reigns'in Heyman ile işbirliği yapması 1500 kişinin tercihi, sen ne diyorsun? Yani kesinlikle şok edici bir andı, yani ben Yani belki çok şaşırmamış olabilirim ama şaşırdım yani hani evet. Görünce bir ne alaka demiştim Peki yani. e, anketler, anket şıklarında için hamilelik Sebebiyle Kemer'e bırakması olsa Sen buna oy verir miydin? Evet kesinlikle çünkü Yani Bekirinç'in o duyuruyu ilk yaptığı zaman sabahlamıştım. Yani hmm, baktım, evet. baktım hani grupta o tartışılıyordu forumda da. Yani bir duyuruyu izlerken ufak bir gözlerim dolmuş gibi olmuştu yani çünkü hmm. hiç beklenmedik bir şeydi ve bu kadın hani bir an önce yani resme da maça çıkmıştı ki zaten o maçın kötü ve sert yani kötüden kastım işte maç hani beklenildiği gibi değildi. Yani o maçın işte öyle sert olmamasının sebep Bekir için hamileliğiydi. O da açıklanmıştı sonradan. Yani ben dediğim gibi Bekir için hamilelik duyurusuna kesinlikle oy verirdim yani. Yani sonuçta WWE'de yani öyle şeyleri pek görmüyoruz açıkçası. Ki evet. Böyle dönemde çok şok etkisi yaratmıştı bence. Bizde e, sene içinde senaryo dışı bir durum olduğu için hamilelik Hani evet. bunu şok edici bir an olarak anmak ne kadar doğru, ne kadar spekülasyona çok açık bir durum olabilir diye eklemedik. Çünkü yani hamilelik, senden dışı şeyler e, aslında şok edici olmuştu. Evet yani, yani bir hem o hem de hani bir hamilelik yani bunu bir evet. şok olma olarak değil de bir iyi bir yönde anmak gerekir diye e, düşünerek bunu eklemedik. Zaten hamilelik evet, yani mantıklı. başlı başına hamilelik yani. Evet. Ee, yani böyle o evet. dahilinde şok etmek zaten daha zor bir şey. Yani böyle yani, olması yani. da daha doğru olmuş yani. evet. Evet. Ee, aynı şekilde Twitter'da da Rain Seyman işbirliği ne gidiyor ödül yılın şok edeceği anı. ve 1500 takipçimizin oy kullandığı 2020 yılının en büyük hayal kırıklığı Işıklar arasında Otis'in Money in the Bank çantasını kazanması, Shaina Basler'in bekilince kaybetmesi, Goldberg'in Fiend'ı temiz yenmesi var. Açık ara farkla Goldberg'in Fiend'ı temiz yenmesi. Yüzde ile yılın en büyük hayal kırıklığı olarak tarihe geçti. Twitter'da da yılın en büyük hayal kırıklığı Goldberg'in Fiend'ı temiz yenmesi. Yani öyle bir şey ki Otis'in Money in the Bank çantasını kazanmasını ya ikiye üçe katlamış YouTube'da insanlar evet. o kadar hayal kırıklığına uğramış yani. Yani 2020'nin bir felaketlerinden biri olarak da sayabiliriz aslında. Direkt bir karakteri yok etmeye yönelik bir çalışmaydı bence yani bu. Yani Otis ne? tamam hani çantayı kazanabilir hani sonuçta son kararları veren adam yani Weinstein olduğu için hani böyle çılgınlıklar yapabiliyor bazen ama. Yani Patron çıldırdı. Yani dediğim gibi 2020'nin felaketlerinden kabul edilebilecek bir şey bence. Yani öyle hayal kırıklığıydı yani. Katılıyorum. Bence de hem Twitter halkına hem Güreş Türkiye takipçilerimize katılıyorum. Youtube Güreş Türkiye takipçilerimize katılıyorum. 2020 yılının en büyük hayal kırıklığı. Bana kalırsa da Goldberg'in temiz galibiyetiydi. 2020 yılının ihanetini sormuşuz. 1600 oy kullanılmış Güreş Türkiye YouTube mecramızda. Randor'tun Edge %86 ile rekor oya imza atmış ve Sasha Banks yüzde %13 geride %13 bırakarak. Yani e, diyecek bir şey yok aslında. Çok fazla söylenecek bir şey yok. gibi aslında isimlerin yine büyük yani çok büyük olmasından kaynaklanıyor. İşte Roy Rumble'de herkes işte bir Rated Darkyo, hani bir beklerken Randy Orton'ın öyle bir yine bir deliye dönüşüp eci param yani param parçetli diyebiliriz yani, yani senaryo dahilide yani senaryo da olsa adamı bir hastane etme durumu var işte inden bir teröre durumu var. Yani dediğim gibi hem bu isimlerin çok büyüklüğü ve kalitesi yine hikayenin kalitesiyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Evet, e, sevgili Yiğit katılıyorum ve diğer oyumuza geçiyorum. 2020 yılında en iyi kadın takım kadın takımlar şampiyonu Beyli Saşa Bank seçildi. En yakın rakibi Aleksandra Nikic Krosa'a neredeyse %40 yüzde %35 fark atarak e, yılın en iyi takımlar, kadınlar takım şampiyonları oldu. Ne, sen ne diyorsun? Aynı galiba seçenek e, yılın takımlar, kadınlar takımlar şampiyonları e, Twitter'da da aynı seçilmiş. Senin ödülün kime giderdi? Sen olsaydın. Yani benim aslında yani se yani ben aslında Ney Jax ve Shaina çok sevmiştim ama yani şimdi yine bir büyüklük olarak Sasha Banks ve Beyliği yani birazcık oy vermeye mecbur kalınmış gibi olmuş yani. Çünkü yine demiş yani dediğim gibi çektiğim divizyonları acayip bir kıtlıktaydı. Yine e, 2020'de yine bir kadınlardır işte Iconics olsun işte Fire and Desire hani Sonya Deville ve Menderos işte Wright Squad da aldı. Yani onlar da pek aday olamadı ilk başlarda. Yani yine kıtlıktan dolayı olduğunu düşünüyorum. Yani isimler onlardı. İsim olarak tabii ki. Yani onlar kazandı diyeyim buna da. Yani ama ben hani ikiliyi çok sevdiğim için Nia ve Shaina Beysler derdim. Evet. Ee, ben de... Aynı şekilde düşünüyorum. Beyli Sasha Banks demek istiyorum. Yıla e, damga vuran isimler arasında bence vardı. Sevgili Yiğit, diğer oyumuz yılın en iyi SmackDown kadın şampiyonu Beyli ile Sasha Banks arasında geçen bir anket. Yani bence, Beyli. <gülüyor> Youtube halkı Sasha Banks derken e, Twitter halkı da Sasha Banks demiş. Bence de beyli ama ödül Sasha Banks'e gitmiş. Ee, Beyli'nin galiba ne, alabilir miyim? Efendim? Oy oranlarını kaça kaç oranlar. YouTube'da yüzde, Twitter'da %53'e 46. Ha en azından e. yakın geçmiş ya. Bayli'nin yani kemer saltanatından ben bir ara çok fazla bıkmıştım ama yani sonradan iyi toparlamışlardı. Yani yine bir Hak ettiğini göstermişti belli Bir yılı aşan bir e, şey vardı zaten saltanatın. Yani Saşe'nin sonunda o hak ettiğini alması diyeyim ben buna. Yani çünkü bu sefer eze eze aldı. Hani eski şampiyonluklarında olduğu gibi eee maçında kaybetmedik kemeri yani ilk defa da kemerini savundu Parmale'ye karşı bizim şekilde. Yani ben bunun etkisinin olduğunu düşünüyorum açıkçası. Evet, benim de yani, oyun Bailey'ye gidiyor. Bailey çok, ee, çok çok farklı bir karakterdi bu sene. Heal oldu, farklı yerlere gitti, ee, steam değiştirdi, süre aldı, yani main event'ta durdu, squash yaptı. Bir sürü şey bence ödüllü Bailey'nin hakkıydı ama Sasha Banks'e gitmiş olmasına neden diyemiyorum. Çünkü Sasha Banks'e isim olarak çok büyük biri. Ee, Rav Kadınlar Şampiyonluğu Yılın Rav Kadınlar Şampiyonluğu ödülü de Bekir İnç'e gitmiş %63 ile bunu da hemen hızlıca e, yorumlayalım Twitter'da %55 ile Bekir'e gitmiş tam 1700 Güreş Türkiye takipçi oy kullanmış sevgili git ben bunun sebebini birazcık Asuka'nın e, Asuka e, kemer saltanatının birazcık dandikliğinden kaynaklandığını düşünüyorum yani, öyle bir Saltanatı var ki yani. son zamanlarda düzgün isimlere karşı bile savunmuyor. Yani düzgün isimlere geçtim hani savunmuyor bile. Yani en son TLC şovunda kemeri savunmamıştı takımlar. Kemerini kazanmıştı. Ondan önceki şey zaten Survivor serisidir. Ee, şampiyon şampiyon maçı vardı. Ondan önce de galiba Zelina G karşı savunmuştu ama yani yine dediğimiz gibi Hani gerçekten kemeri tehdit edecek bir isme karşı ben gerçekten kem, hani, kemer maçına çıktığını düşünmüyorum askanın yani Bekir Lynch bile yani öyle kötü diyebileceğimiz bir Şahin'e şey, yani Basler maçıyla bile yani saltanatı iyi oluyorsa. Yani aslında e, Rumble maçında hani göz ardı etmemem gerekiyor ama sonuçta 3 aylık bir saltanat bilmiyorum. Asuka'nın Saltın geçiyorsa yani bunun elbette en büyük sebebi iyidir bence katılıyorum ben de ee, sen, sence ödül kime? Sen ne oyunkime? Ee, tabii ki Bekeleğinç. Bekeleğinç. Ben de Asuka'nın bir karizma sorunu olduğunu düşünüyorum çünkü hem e, Bekeleğinç, Twitter hem e, YouTube iki farklı güreş izleyen kitlenen tarafından seçilmenin Yalnızca bir e, oylama problemi olduğuna yoramam yani. Çok anket oylamasında bunu yaptık ama ben bunu bu konuda aynı düşünmüyorum. 2020 yılının en iyi kıtalar kemeri şampiyonunu sormuşuz. 2000 oy kullanılmış ve YouTube'da yüzde 51 ile Jeff Hardy kazanmış. Yüz, i̇kinci sırada Braun Strowman yüzde yirmi, üçüncü sırada AJ Styles yüzde 14, dördüncü sırada Sami Zayn yüzde 8. Dördüncü sırada Sami yüzde sekiz, bunu aklınızda tutun. Silşiken Akamura yüzde beşinci olmuş. Eee, sence yılın en iyi kıtalar kemeri şampiyonu kimdi, sevgili Yiğit? Eee, yendiğini düşünüyorum açıkçası. Hı -hı. Ya, hani bir seçenek olsa, ben aslında Cefardir, Ece ve Sami yani aynı anda yapabilirdim yani. Yani çünkü yani bu üçlü fiyod gerçekten çok iyi geçmiştir ve çok güzel maçlar çıkarmıştı. İşte Semizay'nin işte e, tatil edilmiş kemerini alıp aslında hani ben hala şampiyon diye geri dönmesi ve Cefardi yani Stairs arasında bir anda dalması, yani gerçek hı hı. olduğunda kanıtlaması gerçekten çok iyiydi. Yani bu aslında birazcık da hani Smekdan'ın kalitesinin Niervaa göre biraz daha yüksek olduğunu gösterir biçimde ya da açıkçası. Katılıyorum. Yani, ee, Twitter evet e, söyle. Cefardi de sonuçta bu diğer iki ismi yani isimden önde çıktığı için seçilmesi gayet doğal yani. yani tekli bir isim seçecek olsak ben Semin Zeyn derdim ama yani Cefardi'nin de hakkını yemezdim. Evet bu iki isim arasında ben de çok kaldım. Twitter'da da AJ Styles. En iyi kıtalar arası kemer şampiyonu seçilmiş. ikinci Sam Zeyn, üçüncü Jeff Hardy olmuş. Ee, AJ Styles %46 ile bu arada. Ee, ve diğer Sam Zeyn Jeff yüzde %23-21 ile ikinciyle bir üçüncülüğü paylaşmış. AJ Styles de Twitter'da üstün çıkmış. Aslında güreş kitlelerinin ne mantıkla güreş izlediğini anlatır bir anket olmuş bize. Evet. Işte. Birazcık isimlerin evet, büyüklüğüne. Birine bakılmıştır yani elbet evet, evet, muhakkak muhakkak ee, bu da böyleydi yılın en iyi NXT şampiyonunu sorduk sıkı dur 1700 oyla Pimbeler %70 oy alarak Pimbeler en iyi eneksi şampiyonu yılın en eksi şampiyonu seçildi Twitter'da da %46 ile Adam Cole seçildi senin yılın en iyi NXT şampiyonu adayın ödülün Kime gidiyor? Sevgili Yiğit. Ödül tabii Finn takdim ediyoruz ama senin oyun kimi, kimeydi? Yani ben de bunların arasından tabii ki Finn Balor derdim. Çünkü yani kemerin etrafına biraz daha canlılık geçir, getirmesi açısından bayağı yarar sağladı bence. Yani ki o kadar hani maçlarda da kaybediyordu. Hep son anda kaybediyordu yanlış hatırlamıyorsam. Yani en sonunda da verilmiş sadakası mı varmış diyelim hani Öndeki rakipler tek tek temizlendi yani işte keyifli Ana kadroya gitti işte Kering cross sakatlandı zaten Adam Cole yani Bir yıldır şampiyondu Yani öyle biraz da önü açılmış oldu yani iyi ki de açılmış yani bence Tekrar kemerin etrafına bir canlılık getirdi yani Umarım da devam eder İnşallah diyelim ee, yılın en iyi ABD şampiyonunu sorduk. Yılın ABD şampiyonu %78'de Babileşi seçildi. Andrade ve Apollo Kurvus'u geride bıraktı. %80 oy aldı. Senin e, oyun kime gitti sevgili Yiğit? Yani ben ben Babileşi gerçekten çok sevdiğim güreşçilerden biri. Yani ben de ona verirdim açıkçası. Yani bu diğer isimlere bakacak olursak Andrade işte e, Kemirinin son anları birazcık seyircisiz şovlara geldiği için o da biraz sönük kalmıştı. Ki Apollo Cruz hani zaten tamamen seyircisiz şovlardaydı ama işte hani yine farklı ekipler farklı şeyler yine birazcık izlenir kılabiliyordu bence. Yani sonra zaten bir Bobbleheadli gerçeği çıktı artık, MVP aradan çekildi. Yani zaten öyle bir stable'a da bir kemer gerekiyordu, yani bence bu kemer WWE şampiyonluğu olmalı ama yani Vince McMahon bunu uygun görmüş, yani United States şampiyonluğunu vermiş, yani iyi ki de vermiş, yani çok güzel ilerliyor Bobby Katılıyorum, benim de oyun Bobby Lashley'e gitti, e, Twitter algı ve YouTube algıda da böyle uygun gördü. Yılın WWE şampiyonunu sorduk, %50 ile Drew McIntyre, Randy Orton ve Brock Lesnar'ı geride bıraktı. İkinci Burak 3. üçüncü Rend oldu. Bizim de bu konuda hem fikiriz sanırım Twitter alakıda evet. hem fikirimiz. Ee, üzerine konuşmuştuk zaten. Raven'in iyi görüşçüsünden evet. mi konuşmuştuk? Aynen. Tabii. Ee, yılın Universal şampiyonluğu sorduk ve ödül. E, Roman Reigns'e gitti. %72 ile evet. bin kişi oy kullanmış. Bu anketi sekiz saat önce açtık. 8 saatte bin kişi oy kullanmış. Sabah saatlerinde açtım, yani akşam üstü gibi açmışım. Bin ee, kişi oy kullanmış. Yani 8 saatte bin çok iyi bir rakam. Ee, Roman Reigns belki haftaya 3000 oy kullanacak ama çok bir şey değiştirmeyecektir bu. Çünkü bin oy kullanmış. Bir fark yüzde 72. Yani ikinci sırada yüzde 13 Bray Wyatt. Ee, Roman Reigns yüzde 72 ile ödülü götürmüş artık. Ee, sevgili Yiğit. Bray White, Goldberg, Braun Strowman'ın Roman Reigns'e bu kadar ezilmesinin sebebi sence neydi? Abi en büyük sebebi yani Strowman'ın birazcık hani birazcık sönük geçen bir saltanatı. Yani Bray White'ın da yani spear engeline takılması diyeyim. E, Hep Goldberg ve hem Roman Reigns'e takılması diyeyim. Yani ilk başlarda Fiend olarak denemiyordu ama yani onlar zaten Strowman'ın kemeri biraz daha taşıması için yani öyle maçlara çıktı belliydi yani. Ama hikaye olarak çok güzeldi. Zaten onlar da bize bir sinematik maç sundu. Yani dediğim gibi bence Bray Wyatt'ın geri planda kalmasının en önemli şey, etkisi Spear yani. Roman Reigns ve Goldberg. Yani zaten yine isim olarak diyeceğim. Yani Roman Reigns zaten şimdi gördüğümüz gibi her çıktı oylamayı. Yani üstün yani en çok oyları olmuş yani kesin bir şekilde. Bunu zaten evet. büyük bir gösterişin etkisi de var. Paul Heyman faktörü muhakkak, de var. Muhakkak konuştuğumuz konular doldu gibi. Bray White'ın ben de bir karizma sorunu yaşadığını düşünüyorum. Asuka'da olduğu gibi. Ve son ödülümüz yılın federasyonu 2020 yılının federasyonu 1100 oy kullanarak %86'yla WWE seçilmiş, AEW de %11'de kalmış. Twitter'da 162 ile WWE seçilmiş, %37 de AEW kalmış. Sence yılın federasyonu kimdi ve ardından son söz sevgili Yiğit. Yani ben AEW izlemediğim için yine oyumu WWE'ye verdim ama onlar da yani çok iyi işler başardı yani bu bağırt temizliğinden sonra kadroları çok güzel isimler kattılar. Ki onlar da bir iki sinematik maç yaptılar sanırsam. Onların da çok iyi olduğunu yani okumuştum yani. Ama ben tabii ki WWE derdim. Yani hala çünkü onlar yani tartışmasız hala en büyük şirketler yani. Yani hmm. bu bazı skandal kararlar vermelerine rağmen yani Thunderdome olayıyla bence acayip topladılar. Yani çünkü haftalık şovlar hani ben izliyordum seyircisken ama hani bir yere kadardı yani artık bakmıyordum bile. Bence Thunderdome fikrini bulanı yani güzel bir ödüllendirmeliydi. Elini, elini, elini ağzını yüzünü öpmeleri lazım ha. Çünkü haftalık şovları gerçekten kurtaran etmen oldu yani. Hani pay-per-viewları hani yine büyük maçlar olduğu için hani bakardın. İşte belki sinematik maç olurdu, hani iki büyük isim karşı karşıya gelirdi, izlerdim, bakardım ama haftalık şovlarda durum öyle değildi. Çekilmezdi. Evet, hani ilk aylarda tam çekiliyordu ama sonralarda dediğim gibi yine bir olmama yapmıştım. Yani seyircisiz futbol maçları yapmışlar. gibi abi, seyircisiz evet. futbol maçları gibi, tadı yok abi, mı? tadı yok yani, şimdi bu işin gerçeği seyirci. Biz bunu bir, bir kez daha anladık yani bu işin içinde seyirci olmadan o show business olmuyor ya bırak da WWE şey olmuyor ya işte işte Amerika'daki gündüz programları Ellen'dır işte Connor'dır ne bileyim diğer elemanın adı neydi çok e, uzun süredir izlemediğim için hatırlayamadım ya onlar bile seyircisiz olmuyor abi bir gül, arkada bir gülme efekti bir işte ne bir alkış olmuyor abi yani gerçekten seyirci show business işte entertainment dediğimiz olayın içinde. Yani seyircinin aslında ne kadar büyük bir şey olduğunu gördük yani. Yani öyle. Valla ben e, WWE yılın federasyonu olduğunu ben de düşünüyorum. Ayu e, çok güzel işler yaptı. Dediğin gibi kadroyu güçlendirdi. En, ya WWE'nin üçüncü brandiyle reyting yarışına girdi, e, boyununu hesaplayamayacağımız kimsenin ya bunda garanti iyi olacaklar diyemeyeceği işlere imza attı. Ama bu en iyi olmaya yeter mi? Bence yetmez abi. Çünkü WWE hani yılda 12 ayın 12'sinde de pay-per-view yapıyor. Üstüne bir de NXT'de işte yılın 6 ayı 7 ay pay proje yapıyor. Ya öyle olmasa bile yani bir WWE gerçeği var sonuçta yani. Hayır ya, bütçe. Etten baş. Bahsediyorum. Bütçeler işte borsa hisseleri, TV рейтингleri. Yani yine ondan sonra. eee... E, Gerekli yani. Efendim? Sonuçta şu anda onların Roman Reigns gibi bir ismi yok yani sonuçta. Ha. Ya bak ben Cody Rose hakkında, yani gerçek düşündüklerim birisi de Cody Rose hakkında çok dillendirmedim. Bence karizma sorunu var. Yani çok, Ama şimdi hani, Punk top isimlerle bence karşılaştırılamaz mesela. yani. Aha! Bravo! Triple H. Evet. Bak, şekline demiyorum. Triple H karizmasına ulaşacak, da Triple H ile geçtim. CM Punk karizmasına ulaşacak biri mi sence Cody Rose? Bence yani değil. Çok zor. Roman Reigns kar karizmasına ulaşabilecek biri mi? Bence değil. Hayır. Bak tabi de benim son yıllardaki yarattığı süper yıldızlardan bir delim. Yani, Shad Freer karizmasına ulaşacak biri mi? Bence Yok. değil. Kadınlar. Yani... Evet, zaten ne kadınlar divizyonunun zaten zayıf olduğu yani bilinen bir gerçek yani. yani kadınlar konusunda bence hiç karşılaştıramayız bile. Yani karşı yani, olarak eneksiyi görüyorlar. Yani NXT'deki kadınlar zaten yani birbirinden iyi yani. Hepsi birbirleri rekabet içinde. Ya yani ana evet, kadroyla rahat kapışabilecek şey de yani, o yüzden kadınlarla hiç karşılaştırılmamalı bence. Katlıyorum sevgili yiğit. Yani Kadiroz, ee, diğer federasyonun yıldızı bence Dinambros transferi çok güzel tatlı bir transfer ama şimdi Setrolis mi Dinamros mu? Yani evet. onun da şey ya yani onun da etkisi bu aslında yani yani shield üyelerinden yani bence en arkada yani arka planda kalmıştı ben yani Dinamros'tu. Bak Romulo'yu demiyorum. Romulo Reis mi Setrolis mi? Pardon. Yani Setrolis Setrol mi? Setrolis mi Dinamros mu? Yani ben de, benim de düşüncem o yönde. Yani ayu Henüz o istediğimiz, o beklediğimiz, o şoka imza atabilecek transferi yapabilmiş değil bence. Bu Siyan Pank olursa olabilir. Bak Siyan Pank'ın peşinde koşsun abi ayıp. Buradan söylüyorum. Sonika'nın yani, iyice cebini açması gerekiyor bence. Abi, bilmiyorum bence çoktan açmalılardı. Bence de bu kadar çok beklememeler lazım. Çünkü evet. yani bir insanı zehirleyen yani bir bünyeyi zehirleyen, bir ekosistemi zehirleyen en büyük olgu nedir biliyor musun? Biz olduktur. Sen eğer biz olduk dersen, yani, yani geriye aşağıya doğru düşüş başlamıştır. Ben evet. sanki ayda biraz biz olduk görüyorum. Biraz sanki öyle bir hava ya, alıyorum. Yani hala yeni isimler, yani yeni isimler hala var bence yani o yüzden, ben tam öyle bir şey diyemeyeceğim ama. Hayır hayır. Yenisini yani baz katarlar ederler ama sanki biz biraz olduk havası görme sebeple bir şeyim şu. Ya mesela bence deli gibi koşmalar lazımdı CM ardından. Ya CM Punk şu ana kadar hani WWE ile bağlayıcı bir sözleşmeye imza atmadıysa kesinlikle ya kesinlikle... Ayu da görünmeliydi abi. İşte bu suların yönünü değiştirebilirdi bu zamanlar. Son zamanlardan Sting örneğini verelim. Ama Sting zaten diğer federasyonun yıldızıydı. Anladın mı? Ya yani Sting evet. bilim ya yani hep diğer federasyondaydı. WCW'daydı, TNA'deydi. İşte ardından Ayu'va geldi. Hep diğer federasyondaydı Sting. Onun için çok büyük bir imza Olmaz mı? Stink olan bir bir sınır dışı yapması lazım şeyin. Eee ay mesela Brock Lesnar. Bak. Evet, o da aslında son zamanlarda hani az da olsa konuşulan bir şey. Yani bildiğimiz gibi Brock Lesnar'ın yani şu an sözleşmesi yok. Yani ayırma niye gitmesin yani? Neden olmasın? Neden olmasın? Tabii. Ben de aynı fikirdeyim. seni Ama yani geçirme... Vince McMahon öz oğlunu bırakmaz yani öyle dedi bir kez. <gülüyor> 2021'de Aralık ayında tekrar görüşmek üzere sevgili Güneş nokta net severler ee, YouTube halkına, Twitter halkına oy kullanan herkese teşekkür ediyoruz. Yiçim ağzına, diline, yüreğine, nefesine sağlık. Sana da çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ben te ayrıca ben ediyorum. Ee, gel seneye görüşmek üzere. Evet. Artık yani iyisiyle sağlıklı bir yıl geçirmeyi dileyelim. Herkesin de buradan yeni yılını yani sağlıklı bir yıl diliyorum herkese. Yani ev, ev, evde kalın arkadaşlar. <gülüyor> evde kalın aynen öyle. Selametle olsun.